Gidiyoruz. Dün geldi kalamadık. İnşallah bugün almaya çalışacağız. Görüyorsunuz. Arkadaşlar kurucu nerede? Allah, neredeydi o? Ya ben şuraya Allah, verdim arkadaşlar. şurada arkadaşlar Çok açık. Ben, ben. ben Arkadaşlar fırıcı nerede? Vallahi neredeydi o? Ya varsın ya verdin Şu arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Altınıza... Sonra ha işte, işte. pislikler.